Bu videoda iki çeşit ideal kaynaktan bahsedeceğiz. İlki ideal voltaj yani gerilim kaynağı, ikincisi ise ideal akım kaynağı. İdeal voltaj kaynağı böyle bir halka ile gösteriliyor. İçine voltajı simgeleyen işaretlerimizi koyuyoruz ve bunun adına V diyoruz. Bu sabit bir voltajı temsil ediyor. Evet, burada gösterdiğimiz sabit voltaj diğer adıyla sabit gerilim. Sabit voltajı bir güç kaynağı veya bir pil sağlıyor olabilir. Şayet voltajı pil sağlıyorsa onun için özel bir sembolümüz var. Pil sembolü işte böyle bir şey. Buna da V diyoruz. Pil simgesinde polariteyi gösterirken geleneksel olarak uzun çizgiyi pozitif, kısa çizgi ise negatif uç kabul ediyoruz. Pilin gösterimini bu şekilde yapmış olduk. Bir diğer ideal kaynağımız da akım kaynağı. Onun da sembolünde bir halka var. Ama bu halkanın içinde akımın yönünü gösteren bir ok yer alıyor. Akımı i harfiyle gösteriyoruz. Uygulamanın gereksinimlerine göre akım yönü bu şekilde olabilir veya ok ters yöne bakabilir. İşte ideal akım kaynağı da bu. Bu ikisi de sabit akımı temsil eden semboller. İsterseniz şimdi bu sabit voltaj ve sabit akım kaynaklarının grafiklerini çizelim. Bunun için, bir ekseni voltajı, diğer ekseni akımı temsil eden bir koordinat düzlemi kullanacağız. Şimdi çizeceğimiz şeye, IV grafiği veya IV eğrisi deniyor. Sabit bir voltaj kaynağında voltaj değişmez. Devrenin geri kalanının ihtiyacına göre akım artar veya azalır. Ama voltaj her yerde aynıdır. Dolayısıyla ortaya şöyle bir doğru çıkar. Sabit voltajın IV eğrisi böyle bir şey olacak. Burada V sabit bir V değerine sahip. Sabit akım kaynağının eğrisine gelecek olursak, bu kez de akım voltajdan bağımsız olarak her yerde aynı. O halde pozitif bir akım için sabit akım grafiği şöyle bir şey olur. Burada da I sabit bir I değeri alıyor. İşte bu bir akım kaynağının IV eğrisi. Bu da bir voltaj kaynağının IV eğrisi. Evet. Devrelere güç veya sinyal sağlayan iki temel kaynağı bu şekilde özetleyebiliriz. Artık devre tasarlayabilmemiz için gereken tüm devre elemanlarına sahibiz.